Beş tane sayımız var ve amacımız bunları küçükten büyüğe sıralamak. Hepsinin negatif sayıları olduğunu fark etmişsinizdir. Bunlardan hangisinin en büyük olduğunu şimdi bulalım. Eğer bunlar pozitif olsaydı, en büyükleri 40 olurdu. Bu yüzden eksi 40'ın en büyük olduğunu düşünebiliriz. Ama negatifin ne anlama geldiğini fark etmeniz gerekiyor. Eğer bunlar banka hesabınızdaki para miktarı olsaydı, eksi 40 TL mi, Yoksa, eksi 7 TL mi isterdiniz? Hangisinin hesabınızda bulunmasını isterdiniz? Eksi 40 TL, bankaya 40 lira borçlusunuz demektir. Yani 0'dan 40 eksik. Eksi 7 demek, bankaya sadece 7 lira borçlusunuz demektir. Bu da, eksi 40'ın 7'den ve diğer sayılardan daha küçük olduğu anlamına gelir. En küçükleri o zaman eksi 40. Eksi 40 aralarında en küçük olanı ve bunu diğerlerine kıyasla banka hesabınızda en son isteyeceğiniz para miktarı. Evet bu şekilde görebilirsiniz, böyle hatırlayabilirsiniz. Bankaya 40 lira borcunuz var. Sadece paranız olmamakla kalmıyor, bankaya 40 lira borçlu oluyorsunuz. Bir sonraki en küçük sayı eksi 30'dur. Sonraki eksi 25 ve sonraki de eksi 10. Ve son olarak en büyükleri eksi 7'dir. Hala anlaşılır gelmiyorsa bunları derece olarak görebilirsiniz. Peki, hangisi en soğuk derece? Fahrenheit ya da santigrat olması fark etmez. Eksi 40, uuu aman ha, eksi 40, eksi 40 en soğudur değil mi? Eksi 7 de en sıcak derece olurdu. En sıcak hava eksi 7 olurdu bunların arasında. Başka bir bakış açısı ise, sayı doğrusu çizmek. Buraya bir tane çizelim. Eğer bu sıfır noktası ise, buraya 7'yi koyabiliriz. Evet, 7 buradaki sayılardan biri değil ama şimdi diğerlerini işaretleyebiliriz, evet. Eksi 7 burada olabilir. Eğer eksi 7 buradaysa, eksi 10 da burada olur. Dikkat ederseniz, her seferinde sıfırdan sola doğru biraz daha uzaklaşıyoruz. Biraz daha sola doğru gidiyoruz ve eksi 25'e varıyoruz. Evet, biraz daha sola gidince eksi 30. Daha da sola gidince eksi 40'a varıyoruz. Bu yönden bakarsanız, bu şekilde bakarsanız en küçük sayı, sayı doğrusu üzerinde solda, en uzakta olan sayı. En büyük olan ise sağa, sıfıra en yakın olan.